Ali bir tahta parçasının zımparalarken zımpara kağıdını değişik yönlerde kullanarak ne kadar tahta zımparalayacağını bulmaya çalışıyor. Yani tahtanın kalınlığının ne kadarının zımparalanıp talaş haline geleceğini bulmaya çalışıyor. Tahtanın zımparalanıp eksilen kalınlığının zımpara kağıdının hızı türünden fonksiyonu ise k olarak verilmiş. Burada kalınlık milimetre olarak ve kağıdın hızı da metre bölü saniye olarak veriliyor. Bu notasyonda k paralanıp eksilen tahtanın kalınlığına işaret ediyor ve bu kalınlık hızın bir fonksiyonu olarak veriliyor. Aşağıdaki tabloya baktığımız zaman hızın pozitif ve negatif değerler aldığını, hem pozitif hem de negatif değerler aldığını görüyoruz. O halde hızın yönü bizim için önemli. Ve aynı tabloda hızın fonksiyonu olarak ne kadar tahta paralandığını da görebiliriz. Devam edelim. Hız sıfırdan büyük olduğunda zımpara kağıdı sağa doğru hareket ediyor oldukça açık. Hız sıfırdan küçük olduğunda ise zımpara kağıdının sola doğru hareket ettiği söyleniyor. Ve son olarak bu fonksiyonun çift olduğu verilmiş ve fonksiyonun çift olmasının önemini yorumlamamız isteniyor. Çift fonksiyonun tanımını hatırlayalım. k -H nin k eksi h'ye eşit olması gerekiyor. Tabloya baktığımızda hızın sola doğru saniyede 8 metre olduğu bir harekette zımparalanan yani Salaş haline gelen tahta kalınlığının, hızın sağa doğru saniyede 8 metre olduğu bir hareketle zımparalanan tahta kalınlığına eşit olduğunu görüyoruz. Sağ ve sola doğru saniyede 6 metrelik bir hareketle zımparalanan tahta kalınlığı da eşit. Aynı şekilde hızın sağa ya da sola yine 4 metre bölü saniye olduğu durumda da zımparalanan kalınlık aynı. O halde sağa ya da sola doğru zımparalamanın hiç fark etmediğini söyleyebiliriz, öyle değil mi? ya da sola doğru zımparaladığımızda aynı kalınlıkta tahta paralıyoruz. Ama asıl önemli olan hızın büyüklüğü. Şimdi verilen cevapların üzerinden geçelim ve hangi cevapların düşündüklerimizde tutarlı olduğunu görelim. Birinci cevapta zımpara kağıdını daha hızlı kullanırsak daha fazla tahta zımparalarız deniyor. Evet bu doğru, Tabloya bakarsa, kızın büyüklüğü arttıkça zımparalanan miktarın, yani zımparalanıp talaş olan miktarın arttığını görüyoruz. Dikkat etmemiz gereken nokta ise burada büyüklükten bahsediyoruz. Yani hızın, eksi 8 değerinin, eksi 2 değerinden küçük olduğunu söyleyebilirsiniz. Bu matematiksel olarak doğru. Ama hızın eksi 8 metre bölü saniye değeri eksi 2 metre bölü saniye değerinden büyük. Birinde saniyede 8, diğerinde saniyede 2 metre gidiyoruz. Bu cevap doğru ama fonksiyonun çift olmasıyla alakalı değil. Bu değer 7 olsaydı mesela bu cevap yine doğru olurdu ama fonksiyon çift bir fonksiyon olmazdı. İkinci cevap tahta parçasının 6 milimetre kalınlığında olduğunu söylüyor. Bu cevap, soruyla alakalı değil soruda verilen bilgileri kullanarak, bu cevaba hiçbir şekilde ulaşamayız. Üçüncü cevap da, zımpara kağıdının sağ ve sola hareketinin aynı etkiyi yarattığı söyleniyor. Bu cevap düşündüklerimize çok yakın, öyle değil mi? Biraz önce sağ ya da sola doğru aynı hızda zımparaladığımızda, aynı miktarda, aynı kalınlıkta tahta zımparaladığımızı söylemiştik. Bu doğru cevap gibi görünüyor. Son cevapta ise zımpara kağıdını sabit tutarsak tahtanın zımparalanmayacağı, zımparalanamayacağı söyleniyor. Bu da doğru ama bu durum fonksiyonun çift olmasından kaynaklanmıyor.